Bugün 22 Temmuz 2021 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Günün ilk saatlerinde Oğlak Burcu'na geçen ay, sakin ve ciddi enerjiler veriyor. Zihnimiz günlük işler, görev ve sorumluluklara daha fazla odaklanırken, planlı ve düzenli hareket edebilir, olaylara mantıklı ve objektif yaklaşabiliriz. Geleceğimiz iş, kariyer ve ailevi sorumluluklar düşüncelerimizde daha fazla yer alabilir. Bugün Venüs Aslan Burcu'ndan ayrılarak Başak Burcu'na geçecek. Venüs 16 Ağustos'a kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde ilişkilerde duygu ve tutkulardan ziyade mantıkçı ve rasyonel tutumlar daha fazla ön planda olabilir. Detayları takılabilir, gerektiğinden fazla kritik edebiliriz. Maddi kazançlar ve finansal konulara, sağlık ve hijyenle ilgili alanlara mükemmelliyetçi beklentiler içinde olabiliriz. Sabah erken saatlerde Ay ile Balık Burcu'ndaki Jüpiter ve Başak Burcu'na geçecek olan Venüs de uyumlu görünümü